iPhone'larda hiç bilinmeyen ama kullanması çok eğlenceli bir özellik var. Şöyle ki, mesela notlara gireyim ve bir deneme notu yazayım. Bu bir deneme notudur. Sonra telefonumu 3 kere sallayınca geri al seçeneği çıktı. Geri aldım. Şimdi tekrar 3 kere sallıyorum. Bu sefer de geri almayı geri aldı.